Madem vazgeçecektin benden, niye kandırdın beni? Niye o kadar koştun peşimden? Niye inandırdın beni aşkına? Niye bana hayaller kurdurttun? Bana olan aşkın, beni hiç bırakmayacağın, hepsi, hepsi yalan oldu. Sana inanmıştım. Ama sen, sen benden vazgeçtin. Vazgeçmedim, vazgeçtin! Bırak beni Bırakamam Bırakmam Ben sana kıyamayıp bıraksam da Kalbim buna izin vermiyor Duygu Biz birbirimizden gidemeyiz Duygu Çünkü ben seni Gözümle değil Gönlümle sevdim. Anladın? Mı? Ben senden gidemem be kadın. Gitmem.